Sarımın hep gelenleri ben kendim giydirmiştim, ellerimle umurumda babamın İnşallah bunlar umurumda. Allah'ım Allah biraz yapacaksın yani bunları. Acaba onu bana göstermez? Kulağın sesi onlara mı çarpacak? susut koydan mı şimdi? Helinle duvardan gidelim. Allah inşallah kutluğumuzun teller Bu motoru bağlayıp kukullara geçsinler. Hadi bakalım ol.